<gülüyor> Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Çekiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İyi. Bir de çek, lens çek. Çekeyim. Tamam. Biz geri gittik. Epe kapıda aldı. Biz geri gitti oğlum. Ya. Mahmut gel. Dur, gel el. tut gel. Mahmut! Oğlum gel tut! Uçurtmayı Mahmut'a yaptık ama oynamıyor ben oynuyorum. <gülüyor> Mahmut gel tut oğlum! Hadi sana yapalım. Şurada yol var abi, ister. Evet, Şurada olur. yol var istersen. Ha boya <gülüyor> Çok sallama oğlum, çok sallama düşer. Düşeceği zaman çek. Aferin oğlum. Oğlum birden salma, düşer öyle gergin tut. İpini serbest bırakma. Yavaş yavaş bırak. Yavaş yavaş. Ehe düştü. Ne oldu? Oynamayacak mısın? Suda mı koşacaksın? It's okay. Oho Mahmut ne kadar gitti bak Çok yükseldi <gülüyor> Böyle birden bırakmayacağım Mahmut Böyle birden bırakmak olmaz tamam mı? Mahmut baktı nereye gitti? <Gülüyor> Tutacan mı? <Gülüyor> Salma ama baksın, dik tut böyle, böyle böyle yapma tamam. Koş, suda koş bakalım. Karga ekmeği suya bandırıp yiyor.